Şu... Bakan Oo. atma. Özge'ye bir kalp alalım, Ay, Evet şimdi açtım. Şimdi açtım biliyor musun? Oğlum onlar ne Ay, Özge Ay, geldi. Adama full Özge'ye geldi ama. Ya Yağmur'a ya, da bir kalp. Ya, yağmur yapmış pilavı. Pilava bak lapa. <gülüyor> <gülüyor> Becerememiş. <gülüyor> tatlı güzel tatlı. Valla Özge'nin kileri çok beğeniyordum, bakacağız. Özge de pilavı geçen lapa yaptı. Bakacağız Yağmur Hanım bakacağız. Böreği sen mi yaptın Özge? Börek aynı börek mi? Bir haftadır aynı böreği yiyoruz yani. Bu kadar olmaz ya. Kolayı da Özgeler'e gittirdik. Böyle bir şey ne İki yaptık? Oldu. Kaç tepsi yaptın? Orada. Bunu kim yaptı? Baştan aşağıya gittiler efendim. Tavuk göğsünün üstünde niye çilek var? Onu <gülüyor> o <gülüyor> Ben bunu güllaç sandım bu arada. O güllaç'e <gülüyor> benziyen tavuk göğsü yapmış. Bu pilav, bu. <gülüyor> Onlar onun. Anlatıyorum. Pilav lapa. Bak söylüyorum ama güzel değil pilav. Ben yiyemedim. Ee, ama sen yersin tamam. kö, köfte biber köfte nerede burada kö <gülüyor> kö <gülüyor> <gülüyor> ha bunlar köfte mi <gülüyor> evet. ha hazır köfte evet, hazır. tamam, tamam. Hazır. evet bunun evet. bir tarafı yapardım. pişmiş bir tarafı pişmemiş <gülüyor> oha <gülüyor> ya, Fırında bir saat kaldı yalan söyleme o, <gülüyor> o güzel tamam tamam tamam tamam tamam tamam tamam tamam tamam tamam hemen pilav notunu veriyorum. Ben Oha abartma ya. ya. O kadar değil. Ya, fena değil fena ya. değil. E Normal işte şey şey, saman da... aynı şey. Ama aynı <gülüyor> <Bir tane gülüyor> var. Tuzsuz olmuş bu arada. Evet tuzsuz. Şey gibi ne yaptım biliyor musun dedim ki şimdi. Herkes tuzu kendi alsın. Aynen çünkü çok yaparsan. Abi öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar bu mantık çok saçma bir mantık. Ay tuz koymayayım herkes tuzu koy, kendi alsın. Öyle bir şey yok. Tamam. Tuzu ile beraber onun lezzeti. Tamam. Hiç din tamam. ya. Şey, Hazır tuz atarsan Ben çok tuz diyorum. Kendime göre yaparsam hiç yemem. Kendine göre yapmayacaksın ortalama yapacaksın işte İşte ayarlayamıyorum onu Abi ayarlayamıyorum diye bir şey yok Ayarlayamıyorsam <gülüyor> yemek yapmayacaksın kardeşim yani Ben tuz atmadım bir attım Bunu söyleyecektim ben, çünkü atın. Anladın mı? Yapacaksın abi tamam, tamam. Teşekkür ederim bu arada hepsini şaka yaptım Çok teşekkür ederim çok sağ olun Yemekler için Çok teşekkür ederim valla çok teşekkür ederim Eline sağlık Allah razı olsun Ben aç burada yalnız bir kişi olarak Evsiz gibi bir şuraya bak <gülüyor> <gülüyor> Allah Çok razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. mi? Evet. <gülüyor> Vallahi bir haftadır <gülüyor> yemek yapıyor Özge'ye bir klap. Özge'ye bir klap. Gerçekten. Bugün de yağmura klap. Tamam hadi bugün de yağmura klap. <gülüyor> Öpün. Teşekkür, teşekkür ederim. Görüşürüz bay bay. <gülüyor> Mutfağı da topla <gülüyor> Şaka yapıyorum ya. Tamam. <gülüyor> şaka yapıyorum, şaka. Allah Allah, şaka da yapamayacağız ya. Chat, ben bunları bir gömeyim mi?